Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında açı ortay konusunun Dış açı ortay teoremi ile ilgili kazanın testinin çözümünü yapacağız Çözümlere başlayalım Şurada bir dik üçgen var 3-4-5 üçgeninden direkt buraya 5 yazabilirim Peki 45'i niye vermiş? Özel açıyı kullanalım diye mi? Bak dikkat et 90-45 daha 135 Buraya ne kaldı? 45 Aa bu üçgende bu dış açı ortay oldu Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı şu bölü tamamı yapıyorduk yani x bölü x artı 5 eşittir. İlk ok nereye diyor? 3'e sonraki de 4'e diyor. 3 bölü 4 diyeceğiz. İşlerde i̇şler dışlar 4x eşittir. 3x artı 15'ten. X'i de kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Cevap 15. Yani akçayı çıktı birinci soruda. Geldik ye. ki yani 40-70. Açıların özel bir durumu var mı? Yok. Aslında var. Açıların özel durumunda 180'e tamamlayan. İki açı özel yan yana gelmişse 180'e tamamlayan açısını da düşünün. 40-70 daha 110. 180'e tamamlayan özel bir durum. Hocam 70 yapıyor. Aa, burası da 70. Bak şu üçgende şu dış açı ortay oldu. Dış açı ortayında 7 yerden başlayayım. Şu bölü tamamı. A dersek buraya. A bölü 2A eşittir. İlkok 4 sonraki X'e değiyor. 4 bölü X'e eşit. Hocam burada işler dışlar yaparsak de kaç buluruz? 8 olarak buluruz. İkinci soru edremit oldu. Geldik 3'e. Şimdi burada ne var? Burada bir dik üçgen var. Eyvallah 6 ve 4 verilmiş. Hocam burada maalesef. Şu bölü. Bak dış açı ortayında 7 yerden başlıyoruz. Şu bölü şu. Bu bölü buna eşit olacak. Ama 2 bilinmeyen oluyor ya. O yüzden burada oran yazalım. 6 bölü 10. 6 bölü 10. Yani tabandaki oran kolda da olacak ya. 6 bölü 10 nedir? 3 bölü 5. O zaman buradaki oran da 3 bölü 5 olacak. Yani burası 3K'yken burası 5K olacak. E, dik üçgen var burada. Dik üçgendeki şey 3K 5 3K. Ne, ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden. O zaman burası 4K olacak. 4k 4se k'ye 1'i buluruz. x de 3k olduğundan k yerine 1 yazarsak cevabı 3 diye ulaşırız. Evet, 3. soru Balıkesir oldu. Geldik 4'e. ABC üçgeninde bu açılar 60'ar derece verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. ADBAC üçgenin iç açıortayıdır. Evet, doğru mu? Doğru. Kesinlikle. AB DAC üçgenin iç açıortayıdır. Neresi? D iç dış açıortayıdır. Hmm. Bana diyor ki DAC üçgenin dış açı ortayıdır bu. E, dış açısına bakalım. 60-60 daha kaç? 120-180'e tamamlayan 60. Yani sen bunu böyle uzatırsan burada kaç? 60 derece. Gerçekten de bu dış açı oldu. Ama hangi üçgende buradaki üçgende? Bu da doğru. Sonra AC'ye bakacağız. AC'de şu üçgende diyor sana. Bak şu üçgende bu dış açı ortay mı? Bunu 180'e da 60 yapıyor. Evet gerçekten de dış açı oldu bu. Bu da doğru mu oldu? Doğru oldu. O zaman her üçü birden doğru olmuş oldu. Dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Hocam burası 90'dır ama dik üçgenle alakalı bir işimiz var mı? Yok. O zaman açıortaylara bakıyoruz. Şuradaki üçgende açıortaylığa bakalım. Tabanda bir oran var mı? Var. İç açıortaylıkta. Tabandaki oran ne? 2'ye 1. O zaman burası 2 kayısı burası kadır. Şimdi dış açıortaylığa bakıyoruz. Dediği yerden başlayıp tekrarlı gidiyorduk. Şu bölü tamamı x bölü x artı 3 eşittir. İlk ok K'ya ikinci ok 2K'ya değiyor. K bölü 2K'dan dolayı 2X eşittir. X artı 3 geldi ve eksi de böylelikle 3 olarak bulduk. Yani cevap Akçay çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. Hocam ne var burada? Direkt bir iç açıortaylık var. 3K 5K var. Değil mi? Yani 5'e 3 oran varsa burası 5K ise burası da 3K'dır. Hatta 3, 5 ne? Üçgeni 3, 4, 5 üçgeni. Burası 4K olur. 4K eşittir. 8 ise K'yı 2 buluruz. K 2 ise burası 6 yapar. Burası da 10 yapar. Şimdi benden ne isteniliyor? X. Hocam şu üçgene bir de dış açıortaylık yok mu? Burada var. Şu bölü tamamı yani X bölü X artı 6 eşittir. İlk ok 4K'ya ikinci ok da 5K'ya değiyor. Yani ilk ok 8'e değiyor. ikinci ok da 10'a değiyor. 8 bölü 10. Sadeleştirsek 4'e 5 yapıyor. İşler dışlar yapsak 5X eşittir. 4X artı 24'ten. X'i de böylelikle 24 olarak buluruz. Evet 6. soru Denizli çıktı ve böylelikle bu testi bitirdik. Sırada ne var? Sırada dikmelerin eşitliği var. Dikmelerin eşitliği testinde bir sonraki videoda. Dik, e, dikmelerin eşitliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.